Let's Yağmur da var, çok sevdiğim rüzgarda Bugün pazar, daha uyanmadı komşular Damların üzerinde kuşlar, daha rahat var. Radyolarda eski şarkılar çalıyor bu saatlerde Gönül penceresinden ansızın bakıp geçenlere doğru Yağmur da var, çok sevdiğim rüzgarda daha uyanmadı komşular. Bugün pazar. Ve, ve ben seni çok özledim. Dışarı çıkmak istiyor canım. Tek başına haytalık etmek. Islanmak pazar sabahında, yağmurda, boş caddelerde dolaşmak. Vitrinlerine bakmak mağazaların, sinemaların afişlerine.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 Şarkıları uydurmak kendi kendine. Fırından taze ekmek alıp. Bu usunu çekmek içine. Ve. Ben seni. Çok özledim. Tam böyle bir şey. Çiçeğe yürümesi. Bebeğin ağlaması. Toprağın uyanması. Yağmurun yağması. Ateşin sıcağı. Bu pazar sabahı. Tam böyle bir şey. Bir sabahçı kahvesine uğramak. Bir bardak çay, taze dem kokusu. Hayatın atar damarlarında dolaşmak. Bölmeden şehrin uykusunu. Bir şiir yazmak. Hazar bulmacasının boş karelerine. Şiirde tam da bunu anlatmak delice. Tam böyle bir şey. Hesapsız, gölgesiz, bedelsiz, kimsesiz. Bir şiir yazmak, bir bardak çay içmek, sokaklarda gezmek, yağmurda ıslanmak ve ben seni çok özledim.